E, anonim bir soru. E, Sayın Şengör merhaba. YouTube'da izlediğim videolarınızda Türkiye'de üniversite yok. Türkiye'de üniversite okumak, 4 seneyi boşa geçirmek diyorsunuz. Ben şu an üniversite hazırlanıyorum. Hazırlananlar veya okuyanlar ne yapmalı sizce demişler? Okumasın mı? Yurt dışında kendilerine iyi bir üniversite bulup gitmeliler. Avrupa'da e, üniversitelerin çoğu bedavadır. Hollanda'da e, değil vallahi hocam bize. Hayır hayır yani. yani. Başka şu. yerler var. Evet. Ee, öyle şimdi bu bilmiyorum. açıklama çok şey yaptı. Şimdi mesela e, şöyle bir çelişki yok mu? İTÜ üniversite değil o zaman. Çünkü Türkiye'de üniversite bilmiyorum, yok. Eğitim kurumu üniversite diyelim. İTÜ'nün Olmuyor. Okay. size örnek vereyim. İTÜ'nün ihtiyacı olan kütüphane parası sadece elindeki süreli yayınları devam ettirebilmek için bu sene 11 çok milyon önemli. lira. Hükümet 4 milyon lira yani. Dünyada da o dergicilerin bu büyük Elsevier vesaire o ayrı bir kriz zaten. Ama hayır hani... hayır ama bak 11 milyon nerede 4 milyon nerede? Tabii. Desteği de yok yani hem o hem de tuz biber ama, haklısınız. Harvard'ın Harvard sadece kütüphane bütçesi 165 milyon dolar. Evet. Biz demiyoruz ki Harvard gibi olalım. Ama kardeşim 11 milyon lira isteyen bir üniversiteye Türkiye'nin en eski üniversitesine, Türkiye'nin en çok dünyada sesi duyulan adamların olduğu üniversiteye, sen 4, milyon, 4 milyon lira verirsen, e olmaz bu iş, üniversite Şimdiden olmaz olmaz. para topluyordunuz hala devam ediyor mu, Bir ona göre çabal, varsa baş. <gülüyor> Millet destek olmayayım. Bir tane zengin beş kuruş vermek. Ama burç yorumlarına bakmak için para verirler, ne kadar iyiymiş ya. Kardeşim, ya ben sana ne var. diyorum, gene şempanze kafesini... Türkiye bu noktada Amerika'ya benziyor değil mi hocam? Eğitimine yapılan yatırım konusunda. Çok benziyor ya. Ama Amerika'da bir e, George Peabody'nin başlattığı bir filantropi geleneği var. Mesela Chicago Üniversitesi kurulurken Rockefeller tek çek verir. Hmm. 1 milyon dolar 1893'te Bugün milyarları tek çek vermiş. Özel sektörün büyük desteği var, Tabii çok iyi. O zaman, zaman Rockefeller'a demişler ki, ''Aa, çok teşekkür ederiz. Buraya Rockefeller Üniversitesi diyelim.'' ''Hayır.'' demiş. ''Üniversite of de ''Üniversite of Chicago.'' Evet. Evet. Bu arada yayının tekrar olacak mı diyor arkadaşlar. Güzel bir haber verelim. Spotify'da, Gelecek Bilim'de kanalımız var. Oradan podcast olarak, sesli olarak dinleyebilirsiniz. YouTube'da Gelecek Bilim'de kayıt yüklenecek. Klipler alacağız. Onun dışında e, yayın bir 3 saate falan yüklenir. Hiç merak etmeyin, bu bir yere gitmeyecek arkadaşlar. Evet. Dinleyebilirsiniz, görebilirsiniz, bize dediğim gibi Patreon'dan istediğiniz gibi destek olabilirsiniz veya abone olabilirsiniz. Her şey herkese açık. Biz bunu ara, e, şey yapıyoruz, yani yükleyeceğiz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Güzel gitmeyecek. sorular arıyorum şimdi iç içerisinde. Demokrasi yapmıyoruz orada. <gülüyor> Her zaman te teknokrasi yapalım biraz. Neler sorulabilir diye. Ha, mesela daha ucu açık bir şey. Jeolojiye yeni giriş yapmak isteyenler için kitap önerileri verebilir misiniz? Talha Altar Çağ sormuş. Hangi dilde istiyor? Herhalde Türkçe anladığım kadarıyla. Türkçe yok. Tamam o zaman İngilizce çok... düşünelim. Değil mi yani İngilizce. Hiç mi yok falan demiş. Hayır hayır hayır İngilizce çok güzel kitaplar var. Hmm. Yani Oxford'un Earth'u var, Amerika'daki Physical Geology ders kitaplarının pek çoğu güzeldir ama yani Steve Marshakin, benim sevgili dostum, Steve Marshakin çok başarılı bir e, Planet Earth diye bir kitabı var. Onu tavsiye edebilirim. O İhsan güzel bir kitabı. İhsan evet. Kettin, 1977'de yazdı kitabı. Ha, Kendisi miydi, hayatta, evet çok eski. Bir daha basılmasına hmm. izin vermediydi hocam. Ha. Şimdi tek hocanın izni yok. Ha. Öldü adam. Çok. Iyi. Bütün bunlar nasıl adam edilebilir? Evet onu konuşmak lazım. Bununla ilgili o zaman konuşmuştuk seninle. Hocam bununla ilgili bir yol haritasınız diyorsunuz ya evet, bir üniversite yok Türkiye'de. Peki ne yapalım? Buyurun bir çözüm önerisi sunar mısınız? Benim çözümüm yok. Çünkü halk istemiyor. halk istemiyor. Ama hocam halka bakarak da bir şey yapamayız diyorsunuz hani konusunda. Ben aynı fikirdeyim ama sana parayı verecek adam halkın oyuyla geliyor. Senin kadronu tayin eden adam halkın oyuyla geliyor. Senin kontenjanını tayin eden halkın oyuyla geliyor. Ne yapacaksın? Hı, o zaman halk, halk istemese bile, abi. baştaki istese ne olur ama o baştaki de istemeyince olmuyor. Baştaki istemiyor, baştaki halkın çocuğu ya. Kendine bir ne, büyük bir şey. Doğru. Yani evet. Çözümüm yok diyorsanız ben üzerine zaten bir şey diyemiyorum. Ben Hoca teşhis, teşhis, teşhis koyuyor de. sadece. Ha, Hoca teşhisi de, koyuyor. Var. Şey konusunda hocam, unutlanıyorum ara ara diyorum. Ya bir şeyler yapıyoruz. Mesela savunma sanayinde iyi gidiyoruz hocam. Yani iyi dövdür, hakkını yeme. Tamam, iyi ağlar, siyağlar vesaire. Gerçekten ha, bu da gereklilikten dolayı. Ama bilim alanında, temel bilimlerde iyi gitmiyoruz. Ama bu da olamay olamayacak bir şey değil. Bir şeyler var, görüyoruz. Ama ben de arada deride kaldım hocam, ne yalan söylüyorum. İki enerji enstitüsü mesela, gözüm oraya kestirdim Oraya gelin diyorum, korkuyorum, bir şey yapamıyorum. O yüzden e, ben çözüm bulamıyorum diyorsanız. Bugünlerde hiçbir yere gelme. <gülüyor> otur, otur, otur. <gülüyor>